Birine psikos teşhisi konduysa, bu gerçeklik algısıyla ilgili bir rahatsızlığı olduğu anlamına gelir. Gerçek olmayan inanışlar, olmayan şeyleri görme ve duyma, gerçek olanla olmayanı ayırt edememe bunlara örnek verilebilir. Bu tarz düşünce bozuklukları olduğunda, onlara sıkı sıkıya bağlanırlar ve yanlışlığına dair fazla kanıt olsa bile fikirlerini değiştirmezler. Bu tarz düşüncelere, sanrı ya da delizyon da denir. Bu sanrılar genellikle aynı kültürdeki insanlarla kıyaslanır ve bu çok önemlidir. Çünkü bir kültüre göre alışılmadık olan bir şey, diğer kültüre normal gelebilir. Bunları ayırt edebilmek için birkaç farklı sanrı türü vardır. İlk tür, referans yani alınma sanrısıdır. Buna göre belirli olaylar rastgele veya doğal olarak gerçekleşmez. Aksine, hastayı hedef alır. Buna bir kişinin gazetede gördüğü yazının kendisi için yazıldığını, yazarın kendisine mesaj yollamaya çalıştığını düşünmesini örnek olarak verebiliriz. Bu, referans sanrısı olarak varsayılabilir. Diğer bir sanrı türü ise grandiyöz sanrıdır. Yaygın olarak büyüklük hezeyanı olarak da bilinir. Kişiler kendilerini eşsiz bir önemde ve güçte görürler. Gerçekten kral veya kraliçe olduklarını zannederler ve kraliyet mensubuymuş gibi davranılmasını isterler. Üçüncü çeşit ise paranoid yani paranoya sanrılarıdır. Bu çeşit sanrılar, paranoyalar, şüphelerle ilgilidir ve hastalar kişi ya da kişiler tarafından zarar gördüklerine veya izlendiklerine inanırlar evin önüne park etmiş bir kamyonet gördüklerinde, içindeki insanların kendilerini izlemek için geldiğini düşünürler. Bu çeşit sanrılar özel ilgi gerektirir. Çünkü paranoyak düşünceler yüzünden, hastalar tedavi sırasında ilaçlarını almayabilirler. Bunlar dışında kontrol yani etkilenme sanrıları da vardır ve hastalar başka bir kişi veya grupların düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol ettiğine inanırlar. Mesela uzaylıların kendilerini kontrol ettiklerini düşünebilirler. Son olarak, erotomanik sanrılar vardır. Kişiler, başkalarının kendilerine aşık olduklarını düşünürler. Aşık olarak düşündükleri genelde yabancı birileri, ünlü ya da yüksek statüdeki kişilerdir. Ünlü bir şarkıcının aşık olması gibi. Fakat bu sanrı ayrı bir öneme sahiptir çünkü bazen yasaklama emri gibi yasal durumlarla sonuçlanabilir. Bunun sebebi de sözde ilişkinin tek taraflı olmasıdır. Bu sanrıları daha başka türden sınıflandırırken, inandırıcılığına veya ne kadar mantıklı olduklarına bakabiliriz. Bunları bizar, garip veya normal olarak nitelendirebiliriz. Normal sanrılar teknik olarak mümkün gözükürler. Yani doğru olabilirler fakat genelde fazla abartılırlar. Bir şarkıcının kendilerine aşık olması gibi. Oysa bizar yani garip sanrılar kesinlikle mantıksız ve sıradan hayat deneyimleriyle alakası olmayan sanrılardır. Bu yönden kontrol sanrılarına benzer. Uzaylıların hareketlerini ve düşüncelerini kontrol etmesini örnek vermiştik. İşte bu bizar sanrı olarak düşünülebilir. Bütün bu saydığımız sanrılar, kişilerin düşünceleri ve inançlarıyla ilgili olanlardı. Fakat psikos teşhisi konmuş hastalar, halüsinasyon yani varsanı da görebilirler. Ve bunlar sadece görsel olmayabilir. İşitme gibi diğer duyuları da kapsayabilir. Halüsinasyonlar canlı ve detaylı olur ve oldukça gerçekçi durur. Fakat aslında gerçek değildir. En yaygını, işitsel yani akustik halüsinasyonlardır ve genelde çeşitli seslerden oluşur. Sözlü emirler verme veya kendilerine yorum yapma buna örnektir. Direkt kişiyle iletişime geçmekten ziyade, arka planda daima konuşma sesleri olur ya da sadece genel anlamda sesler olabilir. Bunun yanı sıra görsel yani optik halüsinasyonlar da yaşanabilir. Bunlar genelde tipik olarak basit ışık çakmaları gibi şeyler olabilir ya da net ve ayırt edilebilen insanlar veya yüzleri olabilir. Bu sanrılar dokunma, koku ve tat gibi diğer duyularla da gerçekleşebilir. Fakat genelde en yaygın türleri işitsel ve görseldir. Sanrı ve halüsinasyonlar dışında psikozun diğer belirtileri davranış ve düşünme bozukluklarıdır. Bunlar direkt olarak Davranış ve konuşma sırasında gözlemlenebilirler. Psikoz belirtileri denilebilecek birkaç yaygın konuşma kalıbı vardır. Konuşma içeriğinin fakirliği bunlardan bir tanesidir. Çok bilgi vermezler. Konuşurken devamlılığı olmaz veya gereğinden fazla konuşurlar. Bir diğer konuşma kalıbı ise cevap verirken konudan sapma olarak ortaya çıkar ve teğet konuşma olarak adlandırılır. Hastalar bazen gerçekten soruya cevap verir fakat tamamen dolaylı yollar kullanılır. Başka bir çeşit ise düşünme kopukluğudur. Hastalar aniden düşünce dizilerini yitirir ve bu özellikle konuşurken ani bir kesilme ile gerçekleşebilir. Bunun dışında sözcük salatası denilen bir kavram da vardır. Sözcük salatasında sözcükler anlam ya da mantık olmaksızın bir araya getirilir. Mesela, Köpek uyumak, tavuk, kalem, ağaçlar. Sözcükler sadece karıştırılmış gibidir. Sanki hepsini bir salata kasesine koymuşuz ve rastgele servis yapıyormuşuz gibi. Son olaraksa ilk yanıta takılma konuşma kalıbı var. Başka bir konuya geçilse de sözcükler veya düşünceler tekrar edilir. Kısaca son konuya takılırlar ve bir sonraki konuda da aynı şeyden konuşurlar. Psikoz tedavi edilmezse, hasta gerginlik ve agresyon belirtileri gösterebilir. Endişe, abartılı duygular ve abartılı motor aktiviteler açığa çıkmaya başlayabilir. Diğer yandan, psikoz belirtileri olan bir kişi de altta yatan birkaç sebep de görebiliriz. Bunlar, şizofreni veya kısa süreli psikotik gibi diğer psikiyatrik durumlar olabilir. Aynı zamanda başka bir tıbbi durumda yaşayabilirler. Genelde psikotik belirtilerle birlikte görülen bir çeşit kafa karışıklığı durumu olan yumu buna örnek olarak verebiliriz. Bu durumdan sorumlu olanlar, alkol ve LSD gibi halüsinojenik uyuşturucu olan maddelerdir. Son olarak da belirli ilaçlar da psikotik belirtilere sebep olabilir. Mesela levodopa gibi anti-parkinsonizm yani Parkinson'u önleyen ilaçlar, ve bazı virüs önleyici ilaçlar da psikotik belirtilere yol açabilirler.